Milletimiz, her güçlük ve zorluk karşısında durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. 8 Kasım 1998'de Atatürk'ün sağlık durumu hakkında yayınlanan dokuzuncu bildiride, hastalığının normal seyrinden çıkarak sıhhatinin yeniden ciddiyet kesmettiği bildiriliyordu.